göstermek istiyorum. Girin ayyol ayyol. İnek kokuları, gübre kokuları. Fıksat yolları. İyi, değişik. Hiç böyle gitmemiştim. Farklı tabii. Yol çok serin hava. Buz gibi. Yüksekliğimizi söyleyeyim size bu arada. Fıksat mı 650 metredeyiz daha. Çok yüksekte değiliz ama. Ama şey... Tatlı bir göl kenarına gideceğiz. İnekleri görüyorsunuz beni. Şu an bayağı kır evlerinden geçeceğiz. Baya köyün içinde dolaşıyoruz arkadaşlar. Bol şıfatı bulmaya çalışıyoruz. Şurası yol mu sence? Herfan nereden burada artık yani. <gülüyor> Çekip nasıl? Çok şirin. Ya Çok burayı şirin. anlatamam yani. Çok güzel bir yer. Şurada karşı çizgi halinde dünyanın en eski tuz madeni var. Finikülerle çıkılıyor. Çıkacağız oraya. Ve Tam Alp dağlarının ortasındayız yani Alplerin. Bakın ne şirin. Bir, bir sesler geliyor evet enteresan. Şöyle Alplerin ululuğunu almaya çalışıyorum ama nasıl alacağım? Yani boyum yetmiyor bakın. <gülüyor> geri düşeceğim neredeyse. Panoramik bir görüntü vermeye çalışıyorum size. Evet başladığımız yere geri dönmek. Bir de şunu vermek istiyorum. Şu kısım bana bile de hatırlattı. Nasıl Mert burası? Hey tren çok tatlı. Puh, tren. Kırmızı beyaz. Ya burası masal gibi Mert. Ben kendimi masalda hissettim biliyor musun? Güzel. Film geçiyor bisikletler, tuz komple yeşillik, ağaçlar ve çok şirin piknik. Yeri. çok güzel, yani? Şöyle çepeleme gösterdim gösterdin mi? Hiç. Neredesin daha? Şu anda Bolsh Tatlıyım tam Bolsh botlarının kalktığı yerdeyim. Avustralya, hep Avustralya diye filan diyor. Salzburg'a çok az kaldı. Çok güzel bir kasaba. <gülüyor> Elleriyle meşhur. dünyanın en eski tuz <gülüyor> muhannelerine çıkıyoruz <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> tuz Çok dik, çok hızlı. Çok <gülüyor> hızlı. Polstadt'ın artık tefesine çıktık arkadaşlar. Burası UNESCO Dünya Mirası ödülü almış bu manzara. Dünya mirası seçilmiş manzarası. Bakın Polstadt küçücük. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kazand tuz madenine gireceğiz. ne Yeah. Evet Eda. Tam Neredesin? Tam seyir terasının üzerindeyim. da şöyle bir komple bir çekiyorum. Tamamdır. Ha evet. Ay dur. <gülüyor> dur dur yanlış yaptın. <gülüyor> 250 milyonun yarı önce gidemiyoruz Mert. ya Mert gitmiyor Hah, geriye yat <gülüyor> geriye yatınca süper oluyor bakın şu anda tuz bademlerinde kayıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Fotoğrafımızı çekti. <gülüyor> çok güzel. Maniak bir yağmura yakalandık. Bakın tam bol şeritten çıkacağız. Çıkarman lazım ha. Nasıl <gülüyor> yapacağım? Arka ya soyunamıyor. da soyunamıyorum. Ya arka gibi gör görmeyin yani çok ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zaten sırt sıkmam artık o. Bunu böyle içini çeviriyorsun ha, hmm. aynen öyle tutuyor. Ne yapıyorsun? <gülüyor> Çamaşırlık aldık onları yerleştirdim. Neredesin ki? Şu anda Salisbury'da Neri Camping North Sanddayız. O bir tuhaf. Gerçi kampta Fransızlar Almanlar sonuçta var. Tabii canım kamp şey. Şurada ileride havuz var. Toplamı havuz var. Şu Tuvalet ve şey bulaşık. Araba burada. Çadır alanımız gölge ve güzel. Öyle. Halsburg'da geziyoruz. Sadece bisiklet yolunu kullanıyoruz. Kampaneli. Kampaneli. Burada böyle bisiklet yolu var, merkeze giden. Sadece bisikletçiler kullanıyor. Kamptan çıktık. Kamp buradan böyle dere akıyor. Devamlı böyle bir yol var. 5 kilometre sürüyor. Böyle işte köpeğini gezdiren falan oluyor. Ördekler oluyor burada. Öyle bir yer. Şimdi biz Mirabel Sarayı'nın bahçelerini geziyoruz. Mirabel Sarayı'nı prens misafirleri için yaptırmış olarak, buranın bahçesi ve heykelleri bir harika. Şu anda BD binası olarak kullanılıyor. Al zakk, ne demersin deyin? Evet. lardaki şlosları görelim. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> tepe tepe olur sağlık. Ya çık çık bitmiyor. Selamlar arkadaşlar. Şimdi biz Mozart meydanındayız. Niye Mozart meydanındayız? Biliyorsunuz ki Mozart Salzburg'da doğmuş. Burada büyümüş, çocuk Buralı. <gülüyor> buralıdır kendisi. Buranın çocuğu. Buranın çocuğudur. Bu toprakların çocuğu olarak da kendine tabii ki şöyle bir heykel, heykel yaptırmışlar. Evine de gittik. Evet. Bu heykel ve bu meydan UNESCO ödüllü bir meydan. Burada hemencecik don meydanına bağlanıyoruz. Arkamız don meydanı. Bağlanalım hocam. Büyük St. Peter, Peter's olması lazım, evet. Don'u görüyoruz. Hemen yanımızda Salzburg Müzesi var. Bir dakika, Roma bakıyoruz daha. Okey, Roma. Yeşilliklere bakıyoruz. Bugün Öndeki zat konsiyer. O bir su akan fışkıya var. O fışkıya ne fışkıya? Roma biraz çeşme. Ee, İtalyan özantisiyle yapılmış bir çeşme. Ama İtalyanlar Bence kadar iyi başarılı değil, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani o Romadaki biner gibi değil tabii ki. Tamam, o, bu olsun, da, da müzesi. En büyük adam. Salzburg Müzesi yes. Tamam. Şurada da turizm info var solda. Evet hemen bu meydan herkes bulabilir evet. yani çok rahatlıkla. Hepsi birbirinin aynı zaten. Bal. Merkez meydan. Evet. Şimdi biz kayadaki Papatü Müzemi'ndeyiz. Bu <Sessizlik> koptalar oynatılmış gerçekten de. <Sessizlik> Mozart'ın Magic Fleet. Siyerli <Sessizlik> Fleet. <Sessizlik> İlk premierini Viyana'da yapmış, 1791'de. Korsunu Mert'i. Çok. <gülüyor> Eda size bir şey gösterecek. Arkadaşlar, Helbrun Sarayı'na bakıyoruz şimdi yukarıdan. Orada sarayın bahçesinde çok tatlı bir ev var, bittik yani. Şimdi şöyle bir çekeyim de ben... Şuan da... Hohen Salzburg'dayız yani Salzburg Kalesi'nden yukarıdan aşağıya bakıyoruz her bölüm sarayına. Başka bir saray orası. Şu önce şu eve bakalım önce. Dışarıda var. Yeter. Orası büyük bir dünya bence. Orada bence çok isterdim. Şu şey neydi? Saray. Helbrun Sarayı orası Helbrun sarayı. Da. Oraya da gitmek gerekiyormuş. Size anlatayım olayını. Ben şu şehri çekerken daha yüksek sesle anlatırsa duyulur. Helbrun Sarayı'nda da işte Su gösterileri oluyormuş içinde. Belki onu görürüz. Helbrun çeşmelere de önemliymiş. Ay içinde cellatın evi varmış. Fazla durmayın diyorlar. Yağmur bekliyoruz çok küçük. Hava mı küçük? Ne küçük? Neredeyiz? Sağzırtta. Arkadaşlar evet, şimdi Sağzırt'tayız. Saat gece 3'ü ve yağmur bekliyoruz. Şu an çok küçük. Çok küçük bir hava çok yavaş. Ve bakalım çadırımız bize neler yaşatacak. İnşallah yağmaz. Amin.